Allah'ı xoş gördün, tanıyıp xoş Türkiye. Zaydi bu kaba basmak kirdi. Sen Yılmaz Muxsin yaşasın. Sen de şa canım benim. Nuram Muhammed Beyi Sarıkotun Botuş. Eee tavaretumanı videoyej marakan dabne lek hata sat. Eee kak tavarem p4 videoyej danawa O video zatre şumdana wak nak jmarakan lek hata Xan Khan Xan, dastet hoş biten, Türkçe dast zor zors pas, şayyum, büyük serko zor zors legal toş. Balıbarızan, bahtsin eswa keman. Vakde bine, idiko metkan iş daxweniye, inzadetsin eswa ananuye oreceğim ben seten vi ne hoşşekem Zanin doktor vata doktor, hasta va ne hoş bu baş ağrısı baş ağrısı vaer eşa baş ağrısı, baş ağrısı. Baş ağrısı tas yaşam bu üç tane kadalayım bunune baş dönmesi karın ağrısı agar Havana var bende pe ülkenin A vata hey eğitim baş ağrısı var be de S yaşam o bas zor baş baş ağrısı S yaşaşa baş dönmesi sesran Baş dönmesi var bende. Benim baş dönmem var. Yanlış başlıyoruz, Baş dönmesi, Karın ağrısı, Karın ağrısı. Mide bulantısı, mide bulantısı. Mide bulantısı. Diş ağrısı. Dıdan eşa Azari dıdan. Diş ağrısı. Azari dıdan. Dıdan eşya. Kemik. Babatay eskide Göz ağrısı. Çav eşya. Göz ağrısı. Çav eşya. Kanser. Vata. Salatan. Dur bile mülayak. Kanser. Vata. Salatan. Nakhoshi salatan. Hissetmek. Vata askırın. İyi. Vata baş. Kötü. Vata xırap. İyi hissediyorum. Hasbe başı yakam. Kötü hissediyorum. Hasbe xırap yakam. Xırap hastakam. Kalp krizi. Kalp krizi. Zalta. Yata düşmek. Kavtına sarıdı. Yatağa. Düşmek, kovunma sarze. tedavi etmek, sar kirden, tedavi etmek, sar kirden, kan, vata, hün, kan, vata, hün, ilaç, vata, derman, ilaç, vata, derman, ine, vata, derzi, ine, vata, derzi. Reçete. Vata varakay derman. Katik doktor ile Si, dönüşü o peydan reçete. Bu <Sessizlik> nümün doktor bey bana bir reçete yazın. Ee, zene abi doktor, varız doktor. Ee, derman ekim bovun üstünle sonra kan. Reçete ekim Kan testi almak. Kan testi almak. Var girtin numune huyen vücut buaystei zestede. bu vaaystei zestede. şişman bu hat Şişman buta kalavidi zayıf vata lavaz zayıf vata lavaz rahatsızlık bu vatahhi rahatsızlık benim bir rahatsızlığım var. Mün namurtah yakmaya. Ya mün hazbe namurtah yakdakam. Estağ kaj babesine ise diyaloge kevap amada kırdığa. Soğuk algınlığı için, soğuk algınlığı için bir şeyler istiyorum. Bu var girtini sarmak. sarmama var bas basıyor ya. Şutaniye kim devet? Kendimi kötü hissediyorum. Eh hasbı khrap dikam. Khrap hasbı khom dikam. Wa ta Kendimi iyi hissetmiyorum. Babaş hasna kham. Khom babaş hasna kham. ağrıyor? Küyeten ağrıyor. çenderten deden Şikayetiniz nedir? Skalat antsiya. Şikayet antsiya. Ateşim var. Ateş parazan sergerim bun. Ateş pedalın. Ateş bu hatayı ayrıca ücretin. nerede bu hatayı sergerim bun diye. Ta. Babasit Ateşim var. Başım ağrıyor. Sarım değişiyor. Şey. Sırtım ağrıyor. Pıştım değişiyor. Şey. Karnım ağrıyor. Zıgım değişiyor. Şey. Karnım ağrıyor. Zıgım değişiyor. Şey. İyi uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum. Ee, babashi, ne haun? Burada ağrı var mı? Lira. Azar hayal. Doktor, düzgâr Burada ağrı var mı? Lira. Azar haya. Nasıl bir ağrı? Nasıl bir ağrı? Sizlere azarız. Sizlere eşek. Ne zamandır ağrınız var? Let's cutik o eşetaneye. Uzun zamandır maviye giderim. Sizi muayene etmem gerek. Sizi muayene etmem gerek. Peyveste eyva, tamam şapkam. Yani muayene etmek, bu da kontrol tan kam. Tamam şapkam. Mabostiliyorum. Şuraya uzanın lütfen. Tekerleyip kana Derin nefes alın. Derin Nefes alın. Badrejihenasa hal çeşin. Öksürün lütfen. Bı kohıntı Öksürmek vata kohin. Öksürün lütfen. Bı kohıntı kâ. Nabzınızı ölçeceğim. Nabzınızı ölçeceğim. Vata Tırpbe Dıltan Dıltan Peyvari dil tam ateş ateşinizi ölçeceğim. Peyvari tam tam var da Size bir reçete yazacağım. Bu eva varakatçı dermandan üşüm. Günde bir kere bu hapı almalısınız. Larochek diyecekler. Peveste o hapa var grim. Yani bıkan. Sonra sizi tekrar görmeliyim. O dua tarı dubare E Eyob benim. Bir hafta sonra beni görmek için tekrar gelin. Bir hafta sonra beni görmek için tekrar gelin. La dua yak hafta bu benimim dubare var. Balbrazan vakbini tan ama şu an diyalog geçi basitti i doktor bu katigi hayban khoshide 337 haybu safar haybu 31 haybu khwindin bir tane te bu girik kanala kamkan like kipkanu subscribe kanala karsan birinati u aw comment tani kowadin usun lawane idaha